Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatü Vesselam Aley Resulü Muhammed ve Ali ve Sahbi Ecmain Muhterem Kardeşlerim, Muhterem Hocalarım, Muhterem Dinleyiciler Öncelikle sizlere hayırlı sab akşamlar Bir hadis, ser, hadislerle İslam serlevha Hadisler üzerinde ki dersle beraberiz Geçen hafta başlamıştık ee, bu hadislerle İslam'ın ahlak bölümü burada geçen hafta güzel ahlak onunla ilgili hadisler sonra onun peşinde niyet ve davranış ameller niyetlere göredir o konudaki hadisleri okuduk şimdi Salih Amel'e geldik ha, Salih Amel'le ilgili hadisleri sizinle okumaya çalışacağız ee, burada e, tabii ki bu Salih Amel'le ilgili bütün hadisler değil bunlardan seçilmiş daha geçen hafta da bahsetmiştik bu hadislerle İslam kitabının özelliği bir konuda o konuyu en iyi yansıtabilecek hadisler seçilmiş bizim önümüze konulmuş diğer hadisler de metnin içerisinde şey yapılarak yoğrularak ne yapılıyor? okuyucuya veriliyor şimdi biz buradan başlıyoruz Bismillah birinci hadisten başlıyoruz Hani e, Ebu Hureyre'de, Aley Ebu Hureyre'den galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi geçen hafta sanırım zannedersem biraz bahsettik, üzerinde durdun. Evet. Ee, hadiste çok hadis rivayet eden sahabelerden biri. Ee, bu konudaki gayreti, çabası çok önemli. Peygamberimizin vefatından üç sene önce Müslüman olmasına rağmen 5374 tane hadis rivayet etmiş hadislerin tespitine göre. Ondan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sellem, Resulullah sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. İnna Allaha Allah la yanzuru ila suvarikum. Sizin suretlerinize bakmaz ve malikum. Ve mallarınıza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Sizin amellerinize ve kalp denize bakar. Yani senin şu kadar malın var, dinimizde, İslam'da şu kadar mülkün var. Onlar önemli değil. Veya şöyle güzelsin şeklin, şemailin şöyle düzgün sunu değil. Esas olan nedir? Kalp ve amel. Yani kalp nedir? Aslında bütün e, amellerin yoğrulduğu ve ortaya çıktığı bir yer. Ee, orada karar kılındığı ve ha, e, harekete geçildiği bir yer olduğu için, orada her şey e, belirlendiği için o yönüyle e, önemli. Ağmal da bir şeyin yapılıp ortaya çıkıp çıkmasıyla ortaya çıkan bir durum. O yüzden bunlar önemli. Yoksa suret, şekil önemli değil. İkinci hadiste bu Han Abdullah bin Abi Bekr'in Abdullah bin Ebi Bekir kale. O şöyle anlatıyor. Semi'tu Enes bin Malik. Enes bin Malik'ten işittim ya bulu ale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim diye ne yapmış? Ee, söylemiş. Enes bin Malik de belki geçen hafta bahsettiğim bilmiyorum peygamberimizin yanında çocukluğunda 10 sene kadar kalıp onun terbiyesinde yetişip daha sonra çok yaşayan 93 yaşından vefat eden peygamberimizin vefatlığından sonra da çok yaşayan bir sahabi o da bu sahabi de çok hadis rivayet eden sahabilerden ondan rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurmuş yetbeul meyite Ölüyü takip eder. Selasetün, üç şey takip eder. Fe yercu'u ikisi döner. Ve yapka vahidun. Birisi kalır orada. Yetbe'uhu, onu takip eder. Ehluhu ve maluhu. Ehli ve malı mezara kadar gelir, onu takip eder. Ve ameluhu, ameli de oraya kadar gelir. Fe yercu'u ehluhu ve maluhu. Ehli ve malı geri döner. Çünkü mezara nedir? Bir tabut konacak bir de ceset. ve insan mezarda ne ile baş başa kalır? Ne kadar malı mülki olsa da hiçbir faydası yok. Ne kadar güzel olsa da hiçbir sureti iyi olsa da ona fayda vermeyecek. Ne verecek orada? Ameli ona fayda verecek. Şimdi burada e, amel diyoruz ameli salih diyoruz. Bunun üzerine biraz durmak lazım. Salih amel aslında çok kullanılıyor. Din dilinde salih amel öncelikle Allah'a ibadet ve taatte bulunmak sonra Allah'ın kullarına yaratıklarına ne yapmak? Yaratıklarının, mahlukatın yararına faydalı işler yapmak. Bu kapsama Şunlar girebilir. Her türlü meşru, helal, kazanç, düzgün iş, sağlam iş nedir? Aslında ameli salihtir. Ee, yani aslında biz hadislerde biraz ecir, sevap yönüyle biraz karşılaştırmış ama, ama genel itibariyle İslam'ın ruhuna baktığımızda her türlü helal, meşru, düzgün, sağlam iş nedir? İnsanların faydasına olan iş Ameli salihtir. Yani kısaca şunu da diyebiliriz. Allah'ın rızasına uygun olan her türlü söz, fiil, ibadet ve iyilikler nedir? Aslında ameli salihtir. Ve az önce de hadiste dediğimiz gibi, ne insanla beraber gidecek? Ameli gidecek. Salih ameli, düzgün ameli, ona faydası olan ameli, salih ameli ne yapacak? Onunla beraber gidecek. O yüzden ameli salihin nedir? İnsan hayatında neyi vardır? Çok önemli bir yeri vardır. İmanla birlikte salih amel, Kur'an-ı Kerim'de çokça yahilezinamen ve amilus salihat diye çokça geçer. Bu aslında bir işin e, yani felsefesini ortaya koyuyor ve buna göre her meslek sahibi işini ne yapmalı? Düzgün yapmalı hizmetinin hakkını ver, vermeli ve bunun neticesinde ne yapmalı? Bu salih amelin ezriğine nail olmalı. Şimdi burada bir olaydan size bahsetmek istiyorum. Biraz da şey, e, biliyorsunuz Sa'id bin Ebi Vakkas var. Sahabenin e, den hatta bir beşeriden kabul ediliyor. Sa'id bin Ebi Vakkas, Sa'ad bin Ebi Vakkas, <gülüyor> Saatdir saat saat bin evi vakkas e, aşerimü beşereden bu vedaatı senesinde şey yapıyor hastalanıyor Yatağa yatıyor Peygamberimiz bunu ziyarete geliyor e, tabii ki o herhalde hastalığın ağırlığından olacak ki Peygamberimize diyor ki Ey Allah'ın resulü hastalığım çok arttı diyor ben diyor durumum iyi değil diyor malım da çok diyor bir kızımdan başka bir varisim de yok diyor. Malımı ne yapayım diyor. İlk başta diyor ki üçte ikini sadaka vereyim. O peygamberimiz diyor yok diyor. Bu çok diyor. Sonra e, üçte birini vereyim diyor. Diyor ki tamam olabilir. Aslında çok diyordu diyor. ama olabilir diyor ve sonunda şöyle bir ilke bize bırakıyor. Varislerini diyor zengin bırakman, insanlara el açan fakir olarak bırakmandan daha iyidir. Daha hayırlıdır. Allah'ın zaasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır. Duyuruyor. Tabii ki yine de e, saat ne bir vakas şey yapmıyor. Endişeli arkadaşlar seninle diyor Medine'ye gidecekler ve dört sonra. Ben ise diyor buralarda kalacağım diyor benim durumum ne olacak diyor. Peygamberimiz ona diyor ki yok diyor. Sen geri kalmayacaksın. İleride salih ameller yapılacaksın. Ve derece yükselecek. Ee, umulur ki sen hayatta kalacaksın. Ve bazı insanlar, topluluklar ne diyelim yerler senden istifade edecekler. Ee, hatta bazı düşman topluluklar da senden zarar görecekler. Evet. Sonra saat münevbi vakkas Hicri 55'e kadar yaşıyor ve çok ne diyeyim, Salih ameller işliyor Bedir Uhus savaşlarında e, kalıyor sonra e, e, ask, askeri bir deha olarak Hadisiye'de sağ sahnelere e, savaşıyor onları hizmeti uğratıyor Medayini fethediyor yani Peygamberimizin dediği gibi ne yapıyor çok e, ondan insanlar faydalanıyor ve, faydalanıyor ve hizmet görüyor. Hatta <gülüyor> Kufe e, şehrini o kurduğu rivayet ediliyor. E, yani burada anlaşılıyor ki bir insanın salih amel olarak bırakacağı çok şey olabilir. Saat bir da buna bir en iyi örnek. Bu noktada yani e, kendisi böyle bir hayatından ümitsiz olsa da daha sonraki hayatıyla ne yapıyor bu ümidi daha e, gelişiyor ve yaptığı amellerle iyi bir iyi bir e, sonuç bırakıyor. Evet, şey sanki bir ses geldi de. O yüzden salih amelin insan üzerinde çok e, önemi var. Bu yüzden yaptığımız Ahmet hocam sesi bir açabilir miyiz? Kısıldı. Allah. Im. Tamamdır. Evet. Kısıldı. Heh, şimdi nasıl? Tamamdır. Geldi hocam. Sağ olun. Diğer arkadaşlar da e, e, dinleyebiliyor değil mi? Sıkıntı yok. Var mı? Yok hocam. Tamamdır. Evet. E, yani bu Salih Ahmet üzerine aslında çok durmamız gerekiyor bugün. Ee, bu noktada eksiğimiz var. İşi sağlam yapmak, düzgün yapmak, faydalı olanı yapmak, meşhur olanı, helal olanı yapma noktasında aslında çok duyarlı olmamız lazım. insanlığın faydasına, mahlukatın faydasına olan bütün işlerde görev yapmak lazım. Aslında bu oku okut derneği de bu noktada bence büyük bir salih amel yapıyor. İnsanların bilgisinin geliştirilmesi noktasında öncü oluyor. Her seviyeden insana hitap etmeye çalışıyor benim bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltin. Yani bu noktada aslında bir öncülük yapıyor insanlara bilgiyi, doğru bilgiyi, sahih bilgiyi. Biliyorsunuz din konusunda en büyük eksiklik nedir? Doğru ve sahih bilgiye insanların sahip olmaması. Neye göre hareket etmeleri? İşte neye göre? Duyumlara göre, hurafelere göre ne bileyim bir takım varsayımlara göre, dedilere göre, demişlere göre hareket ediyor. Halbuki burada en önemli husus ne olmalı? Bugün hep sıkıntısını Ümmeti Muhammed'in de çektiği en büyük sıkıntı nedir? Doğru bilgi, sahih bilgi ve bunu ortaya koyacak gerçek alimlerin, bilginlerin olmaması. İnşallah bu e, oku, okut Derneği de bu noktada Önce olur. insanların bu noktada ameli salih yap, e, e, yapmalarına vesile olur. Bu bir nedir? Bir adımdır. Herkes, dedik ya daha önce innemel e'mal bin niyen herkes ameline göre ne yapacaktır? O e, Ecir alacaktır, sevap kazanacaktır, karşılığını görecektir. Eğer Allah rızası için yapıyorsa ona göre, dünya için yapıyorsa, ona göre diğer maksatlar için yapıyorsa ona göre alacak. O yüzden ben bu e, ameliyeyi, Oku, Okut Derneği'nin bu ameliyesini bir salih amel olarak görüyorum ve inşallah böyle bir, e, ne diyorlar, prototip oluşur. Örnek bir e, faaliyet şeklinde gelişir ve bütün dünyaya güzellikler, iyilikler e, hep yayılır bu vesileyle. Evet, şimdi geldik <gülüyor> üçüncü hadise. Han Abdullah ibn Busur yanlış okudum. Biraz gözüm görmüyor. Abdullah bin Busur'dan nakledildiğine göre e, bu da sahabeden birisi. <gülüyor> en Arabiyen bir Arabi. E, bir gale ya Resulullah. Şimdi Arabi deyince bir Arap bedevisi daha çok anlaşılıyor. Şimdi bu bedeviler e, biraz e, ne diyelim? Eee Edep adabı fazla bilmediği için zaman zaman böyle gelip ne yapıyorlar? Yani böyle saflıklarından, temizliklerinden bazen ulu ortada soru sorabilir. Bazen e, ne yapıyorlar? Güzel sorular da soruyorlar. Bunlardan biri gelmiş. Demiş ki, Ya Resulallah men hayrun naz. İnsanların en hayırlısı kimdir? diye sormuş. Kale, peygamberimiz de bulmuş ki, men tale amruhu وَحَسُّنَا عَمَلُهُ Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Yani bu noktada da nedir? Ameli ne yapıyor? Hep ön plana. Sözde değil, e, amelle, fiiliyatla ne yapması lazım? Müslüman iş yapması lazım. Yoksa öyle e, bol laf etmek çok yani Kur'an'da da geçiyor ya e, yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? İnsan yapmaya, yapmadığı şeyleri ne yapmaması lazım? Söylememesi lazım. Peygamberimiz bu noktada en güzel örnek. Peygamberimiz hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi söylememiştir. E, yapmadığı bir şeyi de hiç insanlara tavsiye etmemiştir. Ne yaptıysa onu, yani hayatında ne varsa onu göstererek ne yapmıştır? Örnek olmuştur bizlere. Evet, diğer bir hadis. Ee, an Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'den yine Enne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem gale şöyle buyurdu. Ba'duru'l a'mali. Ba'duru bil a'mali. Evet, ben en iyisi metinden okuyayım. Şeyden okuyayım. E, bilgisayardan daha görüyorum. Burada ışıklar şey yapınca Gözü şey yapıyor, hareketi vermekte bazen zorlanıyor. Ba'dır'ı koşun. Acele edin. Bir amali, amelleri yapmakta. Fitenen, fitneler ortaya çıkıncaya kadar, yani fitneler ortaya çıkmadan nasıl ki kıte'i karanlık gece böyle zifiri karanlık, gece karanlığı gibi, zifiri gece karanlığı gibi onlara benzeyen fitneler ortaya çıkmadan ne yapın? Amellere yapmakta, salih amelleri yapmakta, tabi burada amel kast edince salih ameller anlamak lazım. Ne yapın? E, acele edin. Bu noktada. Çünkü bu fitne dediğimiz şey o kadar fena bir şey ki insanın bütün zihnini, du, duygusunu, her şeyini ne yapıyor? Alıp götürüyor. O zaman o haldeyken insan ne yapmayabilir? Amel, düşünme bil, var farklı şeyler. Ee, yani o ondan dolayı bu gece karanlığı gibi olan fitneler ortaya çıkmadan ne diyor Peygamberimiz? Ee, salih yapmakta ne yapın? Acele edin. Bu zifiri karanlık olan fitnelerden ne oluyor insanlar? Nasıl bir şey ne, ne, nasıl bir durumda oluyorlar? yusbihur raculu adam sabahlıyor müminen, mümin olarak sabahlıyor ve yümsi kafiren kafir olarak da ne yapıyor? akşamlıyor ev yahut yümsi müminen, mümin olarak ne yapıyor? akşamlıyor ve yusbihur kafiren şafir olarak da ne yapıyor? Akşamlıyor. Yebiu ne yapacak insanlar? Satacak. Dinehu dinini bir arazı minnet dünya dünyalık menfaatler, dünyalık bir karşılık uğruna ne yapacak insanlar? Dinini satacak. Maalesef günümüzde pek belki, belki de aynı şeyler var. Bu noktada da peygamberimiz iyi amel, doğru davranış Salih Amel konusunda acele etmemizi ve ömrün kısa olduğunu, e, her zaman aynı hal üzere olmayabileceğini ve ömrün bazı kesimlerinde ne olabileceği, sıkıntılar olabileceği, hatta daha ileri boyutta fitnelerin olabileceği noktasında bizi uyarıyor ve Salih Amel yapmaya bizi teşvik ediyor ve bunu da acele etmemizi söylüyor. Bunun tezahürü olarak da o fitneler olduğu zaman insan Allah korusun mümin olarak sabahlayacak ama kafir olarak ne yapacak? Akşamlayacak veya mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak ne yapacak? Ee, sabahlayacak. Dinini ne yapacak? Ufak bir dünya menfaati veya dünyevi çıkarları karşılığında satacak. Allah bizi bunlardan ne yapsın? Korusun. bu noktada. E, dikkat etmek lazım. Bunun tabii ki bu dinden çıkmanın ne var? Bir inanç boyutu var, bir inanç tarafı var. O tabii e, bizim konumuzu biraz e, aşabilir. O noktada buna da ne yapmak lazım? Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi az önce bir dedik ya, insan ölünce üç şey ne yapıyor? E, onu takip ediyor. İkisi dönüyor, birisi kalıyor. Ayette de şöyle buyuruyor. El ve vel benûne zînetun hayâtı dünya vel bâkiyâtu sâlihâtu hayrüm inde rabbike sevâben Diyor ki dünya mal ve evlatlar dünya hayatının nedir? Süsüdür. Allah, mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür ama kalıcı olan nedir? Salih işlerdir. Vâki amellerdir bunun Rabbimiz'in katında hem mükafat nedir hem de ümit bağlamak bakımından bu durum daha hayırlıdır evet ee, yani bunu da burada e, belirtmiş olalım bu e, ayette nedir Kevz Suresi 46. ayette bu bize e, yani bunu veya e, ne diyelim hadis bu ayeti ne yapıyor Neredeyse açıklıyor yani. Beraber aynı e, mahiyette bir metin olarak görebiliriz. Dördüncü hadise geliyoruz. An-Ebu Hureyre'te ebu Hureyre'te An-Ebi Sallallahu Selam e, Peygamber Aleyhisselam'dan rayd göre Kale, o şöyle buyurdu Kale allah Teala Azze ve Celle Peygamberimiz de şöyle diyor e, Allahu Teala şöyle buyurdu bu, bu, bu tür hadislere ne diyorduk? Nasıl hadis diyorduk? Ee, e, ne diyorduk? Kutsi hadis. Kutsi hadis. Evet arkadaşlar belki bir değerli. Kutsi hadis diyoruz. Yani kutsi hadis neydi? Manası Allah'a, lafsi peygamberimize ait olan e, hadislere ne diyoruz biz? Kutsi hadis. Allahu Teala ne buyurur? <gülüyor> E'adatu l'ibadi l'ibadiya salihin. Salih kullarım için ne yaptım? Hazırladım ma la aynu gözlerin görmediği yani gözün görmediği ve la uzunun hiçbir kulağın işitmediği ve la hatera ala kalbi beşerin hiçbir beşerin aklına gelmeyen şeyler hazırladım yani nimetler iyilikler, güzellikler hazırladım tabi salih kulu olmak nedir? Ee, öyle çok da e, kolay bir iş değil yani e, hayatı hep salih amel üzerine salih insan olarak yaşamak Allah'ın salih kullarından olmak e, yani öyle kolay bir iş değil inşallah bizler de onlardan birisi olur yani e, salih amel öyle e, ne diyelim e, çok da böyle maddi boyut olmayan şeyler de olabilir. Mesela tebessümü kofi veci ikiyke sadaka kardeşin yüzüne bakmak mesela bir sadakadır. Bu salih ameldir. Külüm ağırufin sadaka her iyilik bir sadakadır. Yani her yani güzel iş, meşru iş nedir? Sadakadır. Yani yoldan bir taşı kaldırmak, yaşlı bir insana yardım etmek, işte hastaya yardım etmek hastaya hastanın hastaya gitmesini veya yaşlı kimsenin gibi böyle boyutu çok geniş olan nedir? Ee, ne, ne aslında e, insanın e, doğumundan ölümüne kadar insan için faydalı olan her şeyi ne yapabiliriz? Bu salih amel e, kategorisine sokabiliriz. Yani e, yani bunu bunda e, dikkat etmek lazım. Yani bu noktada Tabii ki bunun salih alem amel olabilmesi için ne olması lazım? Allah'a yaklaşma niyetiyle yapılmış, kurbiyet maksadıyla. O zaman ne diyelim, bir, e, e, affedersiniz, köpeğin ağzına koyacağımız su bile ne olur bizim için bir salih amel olur. Ve bu noktada ne olur? Belki de bizim cehennemden kurtulup cennete girmemize ne olur? Vesile olabilir. O yüzden ufak bir şey diye görmeyelim. Bazen Allah'ın rızası ne de olabilir? Böyle ufak şeylerde de olabilir. Buna dikkat çekmek lazım. Ee, şimdi bu az önce bir hadisten bahsettik ya e, e, işte zifiri karanlıklar, karanlık fitneler gelmeden önce ne yapın? E, salih ameller işleyin. Yani, e, e, işleyin. Bir hadiste de yedi şey gelmeden önce Diyor ki peygamberimiz salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz diyor. Diyor ki her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Hakikaten yoksul olunca insan ne din şey yapabilir ne başka bir şey. Azdırıp zeng saptıran zenginliğin bekliyorsunuz? Sıhhatı bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın gelebilen ölümü mü? Ee, yani yoksa kıyameti mi ee, beklenenlerin en şerli olan bekliyorsunuz yani her anı ne yapın değerlendirin diye ne yapıyor peygamberimiz burada bize buyuruyor o yüzden her anı her dakikayı her zamanı iyi bir şekilde Allah'ın istediği rızasına uygun bir şekilde ve kullarının, mahlukatının faydasına uygun düşecek şekilde ne yapmamız lazım? Ee, Dizayn edip, ona göre e, ayarlayıp ve sonuçta onlara faydalı işleri yapmak lazım. Evet, e, şimdi bu e, konu burada e, bitiyor. E, diğer bir e, konuya e, geçiyoruz. Diğer bir konu ise sevap ve günah konusu. Amellerin karşılığı, yaptığımız amellerin karşılığı olarak sevap ve günah kazanma, elde etme. Şimdi an vâbisa bin vâbise tebni ma'bedil dinil el-esedi vâbisa bin el esedi en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Vabisa'ya dedi. Bu Vabisa asaptan biri. Ee, bunun hikayesi Hicri 9. senede e, şeye geliyor. Medine'ye geliyor. Peygamberimizi e, ziyarete geliyor. E, 10 kişilik bir heyetle. E, e, Tabi hemen birden kabul etmiyor. Peygamberimize İslam'a girmekle ilgili ki İslam'la ilgili e, yani İslamın sorumlulukları, yükümlülükleri ile ilgili sorular soruyor ve bu noktada da çok kararlı. Hatta eğer öğrenmek azmi onu bir topluluğuna içeri bakıyor ki bazı şey sorması gerekiyor. Bir topluluğun içine böyle kararlı bir şekilde girerek gidip öğrenmek istediği şeyi de ne yapıyor? Soruyor, soruyor ve bu noktada işte Peygamberimize sorduğu sorulardan bir tanesi de diyor ki, En rasakaleli vabise. Bakıyor ki onun bir şey öğrenmeye karşı çok merakı var, çok isteği var ve devamlı soru soruyor. Diyor ki ona, Ey vabise diyor, El birru, bir ru, me, bir me, me, me, met meenet nefsu nefsü, gönlün Huzura kavuştuğu şeydir. وَاتْمَا اَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ Kalbin e, huzur bulduğu, yani içe sinen şey, kalbe sinen, kalbin mutmain olduğu. Şimdi itminan Türkçe'de bunu tercüme etmek biraz zor. İşte huzur diyor, sinmek, içe sinmek diyor, ne bileyim huzura kavuşturan, e, ne diyelim, yani bunu tercüme etmek biraz zor. O yüzden ne diyelim? İyilik, insanın gönlünü ne yapan? Huzura kavuşturan ve ne yapan? İnsanın içine sinen, gönlüne sinen şeydir. Vel <gülüyor> ismu, günahsa, kötülükse, ma hake fin nefsi ve tereddete fi sabri. Kötülükse e, ne yapma? insanı huzursuz eden yani. Ma hake kefi nefsi. E, nefiste huzursuzluk yaratan ve tereddede sadri gönülde böyle huzursuz eden ve tereddede sadri gönülde böyle tereddüt bırakan kuşku bırakan, endişe bırakan ve in eftâken nâsu sana e, insanlar fetva verseler de, onaysalar da onaylasalar da ve eftevke veya sana fetva verseler de kötülük nedir? Gönülde böyle e, rahatsızlık veren, hususuz eden, içinde gönlünde tereddüt bırakan, kuşku bırakan şeydir. Yani bu noktada hem e, psikolojik olarak, hem diğer yönüyle, yani onun e, hastalığına e, tedavi noktasında böyle e, nedir? Psikolojik olarak da onu tatmin edecek bir cevap vermeye çalışıyor. Tabi bu e, iyilik ve kötülük meselesi Abdullah hocam daha iyi bilir. Kelamda husun kubuh meselesi olarak ne yapılıyor? Tartışılıyor. Bu tabi çok geniş bir şey. Bu bir şeyin iyi olması veya kötü olması işte nedir? Nasıl bilinir? Bu soru orada ee, bize e, e, anlatılmaya çalışıyor ama burada biraz daha farklı nedir iyi olarak insanın bir şey iyi olarak kabul edilebilmesinin e, şeyini ne diyelim usulünü veya e, terazisini ne olarak diyor diyor ki her ne kadar sana bazı fetva verenler fetva verse de gönlünün mutmain olduğu rahat bulduğu şeydir iyilik Kötülükse gönlüne huzursuzluk veren ve gönlünü rahatsız eden, tereddütte bırakan, kuşku bırakan şeydir diye böyle bir çok aslında e, nedir? hayati noktada bize bir ölçü, bir mihver ne yapıyor? Bırakıyor, veriyor Peygamberimiz. Evet, e, ikinci hadis... <gülüyor> Anabi Ebu, Ebu Hureyre'de gale gale sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah şöyle buyurdu. Bu arada soru sormak isteyen varsa sorabilir. Yani belki şey yapmak istedikleri şey, e, nedir? Öğrenmek arkadaşların e, merak ettiği bir şey olursa eğer bizim yap şey yapabileceğimiz şeyse ona da cevap vermeye çalışırız. Yine Ebu Hurayra'dan gale gale sallallahu e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. şöyle buyurdu. İde ahsen ahduküm. Sizden birisi sizden birisi güzel yaşadığı zaman İslamı Müslümanlığını yani İslamı güzel yaşadığı zaman fakülü hasenetin her iyilik yağmelo yaptı tükte bu lahu onun için yazılır bir aşr emsal ha ila sevgimiyeti zıfın. Eğer bir kimse İslam Müslümanlığını güzel yaşarsa, her bir hasanatı ona, ondan, on 10 mislinden 700 misline kadar ne yapılır yazılır. Yani Allah'ın e, hazinesinde şey yok. Yani bu ondan 700 misline kadar ne yapılır sevap yazılır. Ve küllü <gülüyor> seyyiyetin yağmeliha yapacağı her bir kötülük, her kötülükse de bu lahu bir misliha daha önce de bunun benzeri en son geçen dersin sonunda da benzerini okumuştuk. Hani bir insan bir iyilik yapmaya niyetlendiği sonra yapamadı. Allah ona ne yapıyor? Bir iyilik yazıyor. Yine bir insan iyilik yapmaya yapıyor. Allah ona ne yapıyor? 10'la 700 misli sevap yazıyor kötülüğü niyet ediyor, yapmıyorsa ona bir şey yazmıyor. Ama yapıyorsa ne yapıyor? Bir kötülük sevabı yazıyor. Burada da ve küllü seyyidin seyyiyetin ya'meluha yaptığı her kötülük için lahu bu lehubimislaha. Ne kadar yaptıysa o kadar ona ne yapılıyor? Yazılıyor. Evet. Yani bu e, dini yaşamak bu noktada ne güzel bir şey. Her bir şeye karşılık nedir? Allah bizi e, sevapsız, karşılıksız bırakmıyor. Bu noktada ne yapıyorsak 1'e 10, 1'e 700 misli sevaplar e, elde ediyoruz inşallah. Böyle güzel amellerlik yapmak, ameller yapmak bize de nasip olur. Diğer bir hadis An Nuzur bin Cerir An Ebihi Nuzur bin Cerir'den babası Cerir bin Abdullah. Şimdi bu da e, sahabiden. E, cerir bin Abdullah ee, gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu men senne fil islami kim İslam'da güzel bir çığır açarsa güzel bir davranışa öncülük ederse e, güzel bir şeye sebep olursa yani senne burada çığır açmak öncülük etmek sebep olmak Sünneten, haseneten, güzel bir davranışla, güzel bir davranışla kim bir e, şeye İslamda bir öncülük yaparsa, felahu ezruha, ona onun ezri vardır, yani o yaptığı davranışın ezri var ve ezru men amle biha ba'dehu ve ondan sonra onu işleyenlerin ezri var nasıl min gair en yankusa min ucjurihim şeyun. Ve onların ezirlerinden herhangi bir şey eksilmeksizin yani ona ezir oldu diye ameliyse yukarıdakilerin herhangi bir neye olmuyor? Ezrinden herhangi bir ezir eksilmeksizin ne vardır? Onun ezrine ezrinden ne yapıyor? Sevapları. Siz diyelim ne yaptınız? Güzel bir amel, güzel bir faaliyet diyelim. Oku okut derine. güzel bir faaliyet yapıyor, güzel bir şey yapıyor. Burada ne yapıyor? O noktada yapan, vesile olan, sonra onu görüp onu yapanlar da ne yapıyor? Hepsine bu yapılanlarda ne var? Herhangi bir ecillerinden eksilme olmaksızın ne oluyor? Bir, sevap oluyor, hasene oluyor, iyilik oluyor. Ama şimdi geldik diğer tarafa. Hemen sen nefil İslami. Kim de İslam'da kötü bir çığır, sey e, sünneten seyyiyeten, kötü bir çığır yani kötü bir davranış kötü bir işe iş ihtisas ederse çığır açarsa buna öncülük ederse kane aleyhi ona vardır vizruha onun günahı onadır kim açtıysa ve vizru men hamile biha min ba'dihi ondan sonraki onu yapanların günahı da nedir onadır min e gayri en yanqusa min azvarihim şeyin onların günahlarını herhangi bir eksilme olmaksızın onların günahı da bundan sonraki yapanların günahı da nedir? Onadır. Hatta başka rivayetlerde şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bu öldürme işini kim başlattı? Öldürmek fiilini bu kötü bir fiildir. Kim başlattı? Kabil değil mi? Kabil. Bu öldürme işini o başlattığı için, o çığırı açtığı için kıyamete kadar öldürülen bütün şeylerden ne oluyor? Ona pay, günah payı gidiyor. O yüzden hayatımızı yani hayatımızda bir iş yaparken hele bilhassa hayırlı işler için öncülük olan kişilerin bunun insanlara, dine, vatana ne kadar faydalı olduğunu önce düşünüp ondan sonra ne yapmalar lazım? İyice tartıp şey yapıp ondan sonra ona iyice öncülük yapmak lazım. Yani Allah korusun kötü bir şeye eğer öncülük olursa e, ne olur? Onu kıyamete kadar yapanların günahı bize yeter. Şimdi bunu e, peygamberimiz bir olay üzerine bu hadisi söyledi. Bir gün e, öğlen vakti e, peygamberimiz camiye gelmiş ve her zaman olduğu gibi öğlen vakti olunca Ashab-ı Kiram'da ne yapmışlar? Camiye gelmişler. Namaz vaktini bek e bekliyorlarken derken böyle yalan ayak ne diyelim üstlerine başlarına doğru dürüst bir şeysi olmayan işte, e böyle başları açık böyle ne diyelim fakir böyle çok bir grup insan geldi mescide geldi. Yani doğru dürüst yiyecekleri yok. Üstünde elbiseleri yok. Ayaklarının ayakkabılarının ayakkabıları yok. Ee, böyle Mudar kabilesinden bir gruba öyle insan geldi. Peygamberimiz bu adamları görünce çok e, etkilendi ve şey yaptı. Yani rengi değişti. Ee, sonra dışarı çıkınca içeri girip dışarı çıkınca bir Bilal Habeci var, ona ezan okumasını emir buyurdu. Sonra namazı kıldılar. Peygamberimiz böyle önemli durumlarda hemen e, biliyorsunuz e, şeyde e, nedir? Peygamberimizin e, insanları irşatta en önemli metotlardan birisi mevcut olan durumları değerlendirip ona göre ne yapayım mesajlarını bu da bu da e, yani. E, Olaya göre ne yapıyor? Konuşuyor. Bu durumu hemen minbere çıktı ve Allah'a hamd ve senadan sonra işte bir takım ayetleri okudu. Sonra kim işte görüyorsunuz diyor. Bunlara ne yapın? İşte bunlara yardım edin. Yardım etmelerini istedi. İşte ne varsa işte şey yapın dedi. Bunun üzerine önce birisi getirdi bir şey, mescidin ortasında bir şey bıraktı. Sonra onu gören öteki. Sonra öteki, öteki ne derken baya bir yığın oldu. İşte elbise bırakan olduğu, işte e, diğer ihtiyaç ne varsa onu bırakan oldu. Bunun üzerine işte Peygamberimiz dedi ki men senne sünneten e, men senne fil İslami sünneten haseneten işte burada ne yapmış oluyor? Birisi hayır noktasında bunlara öncülük yapmış oluyor ve onların ee, bu durumdan kurtulması noktasında bir harekete geçiyor. Bunun üzerine işte men senne fil İslami sünnetene haseneten ecruha ve ecru men amile biha. Bu hadisi bunun üzerine söylediği ne yapılıyor? Hadis kitaplarında rivayet ediliyor. Yani Mudar kabilesinden yalın ayak, başı böyle bir şey olmanın üstünde yırtık e, elbiseler olan bir kurup böyle gelince insanlar onu görmüşler, çok etkilenmişler. Peygamberimiz çok etkilenmiş, rüzgünün rengi değişmiş ve bunlara yardım noktasında böyle bir öncülük yapmış. Diğer insanlar da buna yardım olunca bu hadisi ne yapmıştır? Peygamberimiz söylemiştir. Evet, e, e, e, bu hadisi de okuyalım. An -Ebi Zerrin, Ebu Zer'den Gale, Gale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Geçen hafta Ebu üzerinden de bahsetmiştik. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Yani Peygamberimizin ona olan net şeyleri ne? Çok geçen haftaki şeyde de öyle bir şey vardı. E, hadis vardı. Burada da bana şöyle dedi. İttekillah haysi makinte Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Ve etbi'il seyyete el hasenete temhuhâ. <gülüyor> yani hasbel kadar bir kötülük yaptıysan ne yap? Onu yok edecek bir iyilik yap. Ve et bi'il seyyiyete. Kötülüğü tak, e, takip etsin. <gülüyor> El hasenete. İyilik huha Onu yok edecek. Ne olsun? Bir iyilik takip etsin. Yani onun peşinde ne yap? Hemen bir İyilik yap. Ve khaliqin nase insanlara muamele et. Bi kulukin hasenin. Güzel ahlakla insanlara, güzel muameleyle insanlara, güzel davranışla insanlara muamele et. İnsanlara güzel davran. Ee, bu noktada eğer e, şey yapmak istiyorsan e, böyle davran. Yani insanlara e, güzel davran ve bu noktada kendini yani bu güzel ahlak noktasında hem geliştirmiş olursun hem de iyi bir mümin, iyi bir insan olmuş olursun. Evet hocam devam edelim yoksa burada kalsın mı? Hocam kalsa olabilir. 50 dakika oldu. Sağ olasınız. Yani bilmiyorum sorusu olan var mı? Biraz da sizden de bir şey bekleyebilirdim. Neyi diyorlar? Evet. Ee, neyse, Soru sormak bu... şey varsa arkadaşlardan sorabilirler varsa soru sormak isteyen yok. evet herhalde yok hocam o zaman bırakalım mı hocam ne diyorsun hocam, bırakalım hocam. hocam 50 dakika oldu hocam sağ olasınız haftaya devam ederiz hadi geliştireceğiz inşallah ee, yani ne bileyim inşallah faydalı oluyoruzdur yani. yani. İnşallah hocam sağ olasınız. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler size. Allah kolay gelsin. Görüşürüz. görüşürüz. Hayırlı akşamlar. So.